Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oko takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Adata'nın HD710 Pro isimli harici sabit diskini inceliyoruz. Enteresan bir ürün. Su geçirmeme gibi özelliği var. Gelin bakalım bu ürün bize neler sunuyor. Hep beraber izleyelim. biz daha önce Adata'nın farklı farklı ürünlerini incelemiştik. SSD çözümleri de vardı harici depolama anlamında. Normal içinde disk olan çözümler de vardı. Bu ürün e, içinde disk olan bir çözüm. Yani normal bildiğimiz standart sabit bir disk var içinde ve 2TB kapasite sunuyor arkadaşlar. Dışından da anlaşılacağı üzere birazcık böyle şey bir ürün bu. E, dış darbelere dayanıklı ve belli açılardan baktığımızda da aslında Normal bir sabit diskte, harici sabit diskte olmayan özellikler sunuyor. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünüminden bahsetmek istiyorum. Bu üründe e, çift katmanlı bir e, kabuk var diyebiliriz veya bir kasa var daha doğrusu. Şimdi dış tarafta görümü plastik bir kasası var. Şöyle böyle açılabilir hatta kenarları birazcık. Bu plastik kasa aslında bir kauçuk gibi bir malzemeden üretilmiş. Darbelere vesaire dayanıklı olmasını sağlıyor. Şöyle attığınız zaman atıyorum şu anda mesela. Kasanın içindeki diskin hasar görmemesine sebebiyet veriyor. ve Korumasını sağlıyor daha doğrusu. Normal yine bir de bir disk kasası var içinde normal. Dış tarafında da görebildiğimiz. Bu kasanın dış çeperlerini koruyan bir şeyimiz var. Bu kavuçuk malzemeden üretilmiş. Yumuşak da bir malzeme. Çok yumuşak değil ama çok sert de değil. Bir malzemeden üretilmiş. Bu malzemenin dış kısımları özel bir yuva var arkadaşlar. Şu kutusundan çıkan. Bu USB kablomuz biliyorsunuz. Bunu buraya böyle takarak bence çok güzel olmuş bu fikir bu arada. Ve takıyorsunuz şöyle yuvaya. Şöyle taktık. Şöyle yan yan tuttuk. Bunu da şöyle yapalım. Bu yuva'ya takıp çantanıza işte ne bileyim istediğiniz bir yere atıyorsunuz, koyuyorsunuz ve hani kablo neredeydi? Kabloyu düşürdüm mü? Kaybettim mi? Çantanın içindeki diğer şeylerle karıştı mı? Derdi tasası ortadan kalkmış oluyor. Bunun dışında cihazın biri alt kısmında Özel bir yuva ile kapatılmış ki bu su geçirmeyen bu yuva bu arada. Özel bir USB bağlantı yuvası bulunuyor. Bunu açtığınız zaman açtıktan sonra ve kabloyu bağladıktan sonra USB cihazı kullanmaya başlıyorsunuz. Yani onun dışında önünde başka bir şey yok arkadaşlar. Tak, tak çalıştırı bir ürün zaten. İşte klasik. E, harici disklerde olduğu gibi takıyorsunuz. Hemen çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bir ürün. Şimdi gelin her zaman yaptığım gibi ben ben teknik özelliklerden de bahsedeyim. A'da da HD 710 Pro IP68 standartında su ve toz geçirmeme özelliği sunuyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. 60 dakika boyunca 2 metre su altında kullanılabiliyor. Kullanılabiliyor derken bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Su altında bilgisayarı bağlamayacaksınız bunu. Yani kapağını kapatıp... Suya düşerse veya su sıçrarsa suyun altında diyelim denizden bir su birikintisinin üzerine düştü bir inşaatla çalışıyorsunuz diyelim öyle düşünün biraz. Ekstrem ürünler bunlar biraz o bakımdan hani bu tarz bir düşünce yapısıyla yaklaşmanız gerekiyor. Su geçirmiyor cihaz ama tabi şu kapalıysa bunu da özellikle belirteyim. Askeri standartlara dayanıklık sunuyor. 1.5 metreden düşmeye dayanıklı. Az önce gösterdim zaten böyle attım gördüğünüz gibi. Herhangi bir şey olmadı. Cihaz e, gayet bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bunun dışında 3 katmanlı kasa olduğunu söyledik. Şok sensörü var üzerinde. 1, 2, 4 ve 5 terabayt kapasite sunuyor. Bizim test ettiğimiz ürün ise 2 terabayt kapasite gelmiş bulunmakta. Kabloyu gövde sarma özelliği var. Bunu gösterdim zaten. Su geçirmeyen USB kapağımız var. Sarı, siyah, mavi ve kırmızı gövde renk seçenekleri bulunuyor. USB 3.2 Gen 1 desteği var. hdd to go yazılımı bulunuyor. Bunu internet sayfasından indirmeniz gerekiyor yalnız. 2TB içinde 390 gram ağırlığın olduğunu söyleyeyim. Bu arada testler de yaptık. Biraz sonra onları ekranda göstereceğim ama Okuma ve yazma hızları yaklaşık olarak 90 MB civarında, onu da belirtelim. Fiyatı ise 2 TB için 1142 TL gibi bir fiyatımız var. Şimdi ürünün kullanımından biraz bahsetmek istiyorum. Özel bir kullanımı yok arkadaşlar, takıyorsunuz, çalışıyor zaten. 2 TB kapasiteniz var, yaklaşık 1990 işte GBını falan kullanabiliyorsunuz. Oldukça da yeterli bir rakam olduğunu söyleyeyim. Dosya aktarma hızına baktığımızda ise ha bu arada şundan da bahsetmek istiyorum unuttum. E, cihazın içindeki diske de baktım ben. 5400 RPM'lik bir disk var üzerinde. 7200 olsa daha iyi olabilirdi aktarması vesalesi biraz daha iyi olabilirdi belki ama 5400 de yeterli bence ortalama hız olarak baktığımızda ki crystal disk biliyorsunuz artık bu işin endüstri standardı oldu neredeyse yaklaşık olarak 90 megabaytlık okuma 90 megabaytlıkta yazma hızları bize sunuyor fena bir rakam değil hani tabii ki SSD'ye göre ya da daha hızlı, hızlı disklere göre o kadar yüksek bir rakam değil belki ama 90 MB da fena bir rakam değil. Ortalamanın tık üzerinde bir aktarma hızı bize sunduğunu söyleyeyim. Hem kopyalamada hem de yazmada bence fena bir hız olmadığını da belirteyim. Bunun dışında cihazın aslında işte az önce söylediğim gibi işte suya dayanıklı, darbeye dayanıklı tabii bunu böyle alıp atın anlamında söylemiyorum bu darbeye dönenikli. Hatta atayım bir kere isterseniz. Hani bunu yapın anlamında söylemiyorum ama hani elinizden düştüğünde bir şey olmayacağı konusunda içiniz biraz daha rahat olabilir. Tabi bunu abartmamakta fayda var arkadaşlar. Bir, bir buçuk metreden daha yüksekten düşerse bir şeyler olabilir. Cihaza şok koruma özelliği var ama yine de siz dikkatli olmanızı öneriyorum. Su geçirmeme tarafı da söylediğim gibi hani bunu su altında kullanacak haliniz yok ama işte inşaattasınız şuradasınız buradasınız ve bir şekilde suya maruz kaldığını düşündüğümüzde cihaz su geçirmiyor ama şu alttaki kapak Kapalıysa onu belirtmiş olayım. Videonun sonuna doğru belki merak ettiğiniz konu fiyatıdır. Az önce söyledim teknik özellikler tarafında. Bu ürünün fiyatı 1142 TL. 2 TB için 1 TB ile 700 TL gibi bir fiyatı var. Şimdi muadillerine göre bakacak olsak daha doğrusu sadece kapasite olarak karşılaştırırsak pahalı. Yani 2 TB'yi siz bugün 300-400 e, e falan alabiliyorsunuz. 300-400 TL'ye öyle diskler bulabiliyorsunuz. Şimdi 2 TB için 1100 TL verilir mi? Ee, şöyle söyleyeyim hem verilir hem verilmez. Eğer bu tarz özel bir ihtiyacınız varsa hani su geçirmesin darbeye dayanıklı olsun ben bunu arazide kullanıyorum inşaatta kullanıyorum ne bileyim dışarıda bir işler yapıyorum orada kullanıyorum diyorsanız verilebilir. Çünkü bu tarz ürünler yani böyle şoka ve tozda darbeye dayanıklı ürünler genelde fiyatları bir parça yüksek oluyor. Ama hani ben benim öyle bir ihtiyacım yok. Ben evde kullanıyorum, işte kullanıyorum. Yani evimde ve işimde zaten öyle dışarıda değil. Böyle çok hani arazide bir şey yapmıyorum diyorsanız elbette farklı. Hani Adata'nın farklı ürünleri de var. Bu tarz işinizi görecek veya farklı markaların farklı ürünlere de yönelebilirsiniz. Ama hani birazcık koruma olsun, şu olsun, bu olsun dediğinizde fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı buralara çıktığını söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Adata HD 710 Pro... Harici disk incelemesini yapmaya çalıştım. Eğer konuyla ilgili, ürünle ilgili merak ettiğiniz şunu yapabiliyor mu? Böyle bir özelliği var mı? Şuradan şunu yapar mı? Buradan bunu atar mı? Gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Youtube kanalımıza aboneysenizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.